Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir ürün inceleme ve videosuyla beraberiz. Bu videomuzda Opinel markasının karbon serisi cep çakılarını inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda incelediğimiz kamp ve av bıçakları videolarına gelen yorumlarda yorumlar doğrultusunda takipçilerimizin bu konuda tavsiyeye ihtiyaçları olacağını görmüştüm ben. Bu doğrultuda yıllardır kullandığım Opinel markasının gerek kalite gerek fiyat bakımından sizlere önerilebileceğim bir marka olduğunu düşündüm. Önce size biraz markadan bahsetmek istiyorum. Ee, bu marka çakıların en önemli özelliği 1890 yılından beri kanıtlanmış olan bu tasarımı değiştirmeden üretime olduğu gibi devam etmeleri. Ama tabii farklı kabze materyalleri kullanabiliyorlar bunları yaparken. Örneğin kayın, meşe, Şimşir, plastik gibi. Bunları deneyecek olursak bunlar kayın saplı çakılar. Denenilmesi gereken bir diğer e, özellikleri ise çok sağlam evladiyelik çakılar olması arkadaşlar bunların. Ergonomisi bakımından benim bugüne kadar kullandığım en iyi geometriye sahip çakılar. E, Opinal markasının çeşitli çakı boyları var. Ve bu boylar 4 numaradan başlayıp 12 numaraya kadar gidiyor. Burada 7 ve 8 numaralı modelleri gözüküyor arkadaşlar. Bu numaralar sap geometrisini anlattığı gibi, yani kabze geometrisini anlattığı gibi, aynı şekilde namlı, namlı boyunu da bize söylüyorlar. Örneğin numara 8 bir Opinel çakının namlı boyu da e, 8 santim demek oluyor. Kabzı boyu 8 santim olduğu gibi e, namlu boyu da 8 santim demek oluyor. Modellerini şu görebiliyor musunuz? Şurada göstereyim size. Parlıyor sanırım. No 8 ve yanında da Made in France yazıyor. 7 olan da ise No 7. Yanında da Made in France yazıyor. Siz de. Bu tip çakıları alırken el boyunuza göre ihtiyacınız olan çakıyı almış oluyorsunuz. Benim elime en uygun olan 8 numara olduğu için ben 8 numarayı tercih ettim. Elime tam oturuyor. Sorunsuz tutuş sağlıyor. Elden kaymıyor. 7 numara da öyle. Birazcık daha küçük. Genellikle taşıması sıkıntı olan yerlerde yani üzerimde taşımam gerekiyorsa, kamp çantam ağzına kadar doluysa veya hemen cebime atıp doğaya çıkabileceğim bir durumdaysam bunu alıyorum. Aksi takdirde bir santim büyüğünü tercih ediyorum. Bu çakılarda bahsedilmesi gereken en önemli özelliklerden bir tanesine gelecek olursak bu da e, Opinel çakılarının güvenlik sistemi arkadaşlar. Bu güvenlik sistemi çakıyı açtığınızda iş yaparken çakının kapanmasını veya çakıyı kapattığınızda istemeden cebinizdeyken veya çantanızdayken çakının açılmasını engelleyen bir sistem. Çok basit bir sistem. Ben şöyle göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi Çakını Kullandığımız çakının numarasını yazan Metal bir halka var burada Çakı kapalıyken Halkayı çeviriyorum Ve çakı kilitleniyor Ve açılmıyor Çakıyı açmak istediğim zaman Emniyeti açıyorum Çakıyı açıyorum Ve emniyeti tekrar kapatıyorum Böyle yaptığımız zaman çakı açıpken artık kapanmıyor. Tekrar çakıyı kapatmak istediğim zaman emniyeti açıyorum. Çakıyı kapatıyorum. Bu kadar basit. Gerçekten güzel, çok iyi düşünülmüş bir özellik bu arkadaşlar. Gereksiz yaralanmaları her şeyi engelliyor. Bu çakıların en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu emniyet tertibatının olması. Opinel çakılarını gerçekten hafif ama gerçekten çok hafif, ergonomik ve çok sağlam e, olarak üretiyor arkadaşlar. Doğada, kampta, balıkta e, ağırlığını hiçbir zaman üzeriniz, üzerinizde hissetmiyorsunuz. Yani ağırlığına ve boyuna göre bu çakıların yaptıkları iş gerçekten çok iyi. Opinel'in daha farklı serileri de mevcut bu serilerinde farklı bu serilerinde birbirinden farklı özellikleri var elimizdeki modeller karbon serisi modelleri bakın gördüğünüz gibi çakının üzerinde bıçağın üzerinde karbon yazıyor ve aynı şekilde kabzanın üzerinde de karbon yazısını görebiliyorsunuz Bunlar karbon serisi modelleri. Bunun gibi inox ve lüks gibi farklı serileri de mevcut. Biraz Opinel'in keskinliği konusuna değinecek olursak Opinel gerçekten çok keskin çakılar üretiyor arkadaşlar. Hatta bugüne kadar gördüğüm en keskin çakı da diyebilirim ben. Çakı olarak düşünüyorum, değerlendiriyorum. Neredeyse bıçak kendi ağırlığıyla kağıdı keserek ilerleyecek. Ve bu kağıt gerçekten çok kalın bir kağıt. Kalın ve yumuşak bir kağıt. Gördüğünüz gibi sıcak bıçağın tereyağını kestiği gibi kağıdı kesiyor. Yani yanlışlıkla e, değil e, parmağınızı e, bileğinizi bile baştan aşağıya hissetmeden Kesebilecek keskinlikte bıçaklar. Çok ihtiyacınız olursa tıraş olurken bile kullanabilirsiniz. Ve bunlar bir müdettir benim kullandığım çakılar dolayısıyla keskinlikleri gitmiş olmasına rağmen sorunsuzca tıraş ediyor. Opinel tüm serilerinde, tüm çakılarında iki tip çelik kullanıyor arkadaşlar. Bunlar az önce belirttiğim inox ve karbon çelikleri. Piyasada bu iki çelikten yapılan farklı Opinel çakılar var. Ancak bu iki tip çelik arasında da, yani bıçak ve kullanım açısından dağlar kadar fark var. Burada siz ihtiyacınız olan çeliğe seçiyorsunuz. İhtiyacınız olan çelikten imal edilmiş çakıyı tercih ediyorsunuz. İnoks bıçakların özellikleri paslanmamaları. Dolayısıyla dere kenarında balık avlarken bahçe bahçede dediğim gibi balıkta rahatlıkla kullanabileceğiniz fazladan bakım gerektirmeyen bıçaklar. Ancak inoks bıçaklar karbon serisi bıçaklara nazaran daha yumuşak bir malzeme sahip oldukları için daha çabuk köreliyorlar. Karbon bıçaklar ise sert yapıları sayesinde çok zor körülüyor ve çok uzun süre keskin kalabiliyorlar. Ee, bu karbon bıçakları bilemek de çok kolay. Yani inoxlara nazaran bilemek daha kolay. Ancak karbon bıçaklarda uzun süre kullanımdan dolayı kararma yapabiliyor. Bu yüzden her kullanımdan sonra yağ, güzelce yağlayıp özenle kaldırmak gerekiyor. Çünkü oksidasyon karbon bıçağın ömrünü hızlı bir şekilde kısaltıyor. Yani ne kadar iyi bakarsanız bıçağınıza o kadar uzun yıllar e, sorun çıkartmadan kullanabiliyorsunuz. Benim gibi karada yapılan aktivitelerde bir bıçak arayışı içindeyseniz siz de karbon olanı seçmelisiniz. Ve opinel, kesinlikle tercihiniz opinel olmalı. Başlangıç ve orta seviye kampçılar ve doğa tutkunları için e, bu bıçaklar gerçekten biçilmiş kaftan. Yani e, emin olun daha iyisini bulamazsınız. Şimdi bu inox ve karbon olanları karşılaştırırken az önce keskinlik ve kuyrenme konusuna değindik. Bu biri diğerinden daha iyi demek değil arkadaşlar. İkisi de e, tıraş bıçağı kadar keskin çeliklere sahip. Sadece dediğim gibi kullanımınıza göre seçmeniz gerekiyor. Yani ben bakımıyla, cartıyla, ile çok uğraşamam diyorsanız tabii ki o zaman inox olanını tercih etmek durumundasınız. Inox serisi bir opinelim olmadığı için tam bilemiyorum ama e, karbon bıçaklarda Kullanımdan dolayı eğer kılığı oluşursa bu kılığı almak için masat kullanmanıza gerek yok avcunuzun içiyle bile bunun kılığını alabiliyorsunuz bu şekilde ancak bileme konusuna gelince kesinlikle yani alayım ben ben bunu bir zımparayla ile bir bileyim falan gibi bir şey düşünmeyin gerçekten bileme konusunda tecrübeli birisine vermeniz gerekiyor bıçağı yoksa ağzını körelttiğiniz zaman bir daha bunları ağız açmak gerçekten çok zor oluyor. Yani illa bilenmesi gerekiyorsa bir bilecide de, düzgün bir bileci de iyi bir şekilde biletin. Ama zaten kolay kolay körelen bıçaklar değil. Yani özellikle böyle alıp haldır oldur, e, oduna moduna falan girmeyecekseniz uzunca yıllar tekrar bilemeden bu bıçakları kullanabiliyorsunuz. Tabii daha ağır şartlarda kullanmanız gereken bıçaklar varsa... O zaman onları tercih etmeniz gerekiyor. Ama mesela bunun 12 numarası var. Yani namlı boyu 12 santim. Kabza da 12 santim. Onlarda kullanılan çelik birazcık daha kaliteli. O birazcık daha av bıçağı olarak kullanılabiliyor. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar bu bıçaklarla ilgili. Opinel çakılar gerçekten çok iyi bir alternatif. Özellikle başlangıç ve orta seviye kullanıcıları fazlasıyla tatmin edebilecek kalitede yapılmış ve bu kaliteye karşı aldığınız ödediğiniz fiyat gerçekten e, çok düşük. E, numara 8 için konuşacak olursak e, internette veya mağazalarda e, 25-30 TL arasına bu çok iyi temin edebiliyorsunuz. E, fiyatı gerçekten çok düşük. Çok kaliteli bir çelik, Fransız çeliği. E, ben kendi adıma tavsiye ederim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Olumlu ya da olumsuz yorum yapmayı ihmal etmeyin. Videoyu bir hem beğen, beğenmezseniz de aşağıdan lütfen videonun nesini beğenmediğini söylerseniz beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Eğer şimdi seyretmeye devam ederseniz ben bıçaklarımı Gördüğünüz gibi birçok bir yerine eliyle dokundum. Eldeki e, asidik yağlar e, bıçağı çok çabuk karartıyor. Gerçi kararmış opinal bıçak kullanmayı sevenler de var. E, buna şahit oldum. E, örneğini sol üst köşede görüyorsunuz şimdi. Çok güzel karartılmış bir opinal karbon var. E, ama ben kararmasını istemiyorum bıçaklarımın. E, seyretmeye devam ederseniz bıçağımı düzgünce yağlayıp kaldıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.